Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu takipçimden gelen bir e, araç arızası ile ilgili olacak konuşmalarımız. E, takipçim bana, bana ulaştı. Eee da arıza var dedi. Şu arıza ile ilgili bir bilgin var mı senin eee aracında aynı arıza vereceği dedi. E, onun arızası da farklı bir yerden çıktı. E, bu arıza da kronik sormuş. Yani araçta bu arada Renault Megane 1.6. Megan Megane 2 bu triger sesin e, triger kayışından bir ses geliyor. Yağlı kastak dediğimiz bir sistem. Yağlı kastak döndükçe soğuk havada bu ses yapıyor ısındığı zaman ise ses yapmayı kesiyormuş e, bu şekilde sorun çözülmüş oldu onunki yağlı kastak değişince e, Yağlı kastak değişmeden önceki videosunu izleyin ve görün e, bu videoda arabacının sesinde döneceksiniz araba soğuk ve ses yapıyor Daha sonra aracı tamir ettikten sonraki sesini görün. Aracın zaten tamirinde e, yağlı kasnak değiştiği için tirger kayışı vesaire. bu tarz şeyler de değişiyor. E, araçta yapılmayan şeyler kalmamış yani. Onunki de çok şey değişmiş aracında. Aracında mesela tekleme varmış, boğulma varmış, LPG'de sıkıntı olmuyormuş, benzinde oluyormuş genelde yani. Benzin LPG'nin arasında yanma farkları olduğu için belki bundan dolayı da olabilir. E, pompa, benzin pompası, bovin, bujiler hepsine baktırmış. Ama sorun burada değilmiş, rolantide de sorunlar, dengesizlikler varmış. E, akü kutup başını sökmesini söylemiştim ona, 10 dakika bekle falan hani olabilir belki yani. Çünkü Renault'larda elektriksel arıza çok fazlasıyla meydana geldiği için. Ben onu söyledim. Bu şekilde istişare yaptık ancak dediğim gibi Yardımcı olma çalıştım ancak e, Uzakta olduğu için kendisi de zaten ben de tamirci değilim Elinden geldiği kadar da Kendim bir şeyler katarak söyledik ama tabii ki Arzayı ben bulmadım. E, oradaki bir usta bulmuş. E, bu da kolay kolay bulunan bir arzalardan biri değilmiş e, Çünkü arızası da yeni başlamış Yeni başladığı için de Araç sıcak gel ses yapmıyor. Bu sorundan dolayı da arzayı bulmak zor oluyor e, bu yağlı kastak değiştirmezsek ne gibi sorunlar meydana gelir? E, bu yeni başladığı için zamanla bu ses yapa yapa bu ses yapa yapa yağlı kastak kendini kilitliyor mu şu arkadaşlar. Bu yağlı kastak kendini kilitlediği için de araç trigger kayışı koptuğu zaman ne olacağını siz biliyorsunuz. E, bu spok parkları olsun. Hani motor bildiğin dağılıyor yani. Ondan dolayı çok büyük bir arızalardan birisi. E, takipçim dedi, istersen buna ilgili bir video yapabilirsin dedi. O da bana bir, birkaç tane işte video gönderdi. izlediniz zaten. Ee, ben de size bu bilgileri aktardım. Eğer sizde de böyle bir sıkıntılar olursa e, bu soruna da bir bakın. Yani yağlı kastaklarında olma ihtimali olabilir. E, tabii ki arabacılık bu. Hani her yerden bir şey çıkabiliyor. Yani ummadığım bir yerden çıkabiliyor. Şimdi mesela bu yani yağlı kastak sistemini ben de emmiyordum. E, Megal 2 kullandım. O kadar ben de bu aracı kullandım ama hiç yani bana böyle bir sorun yaşamadım yağlı kastakla ilgili. E, bu yağlı kastak da e, fiyatlarına baktığımda 650-700 lira gibi bir civarında fiyatlarda bu orijinal ürün Yani zaten yan sanayi takmayı Kesinlikle aklınızdan geçirmeyin yani bu motor aksamına Çünkü hani kaportada bir nevi bir şey olmaz ancak Yani motora taktığınız yani yan sanayi parçalar Yani sizi bir sene götüreceğine örnek veriyorum 5 ayda 4 ayda bozuluk orijinal olmadığı için Yani bu örnek sadece daha da uzun vadelerde Yani belki sorun bile getirmeyebilir e, Ben de mesela kendi aracımda mesela şu kalıplı müşteri mesela arızalıydı. Ben bunu şimdi onardım. Yani dediğim gibi mesela bu yan sanayi orijinal olmadığı için şu demirlere falan hemen en ufak bir şeyde eğiliyor yani. Ondan dolayı her zaman orijinali kullanmaya çalışın. Tabii ki orijinali bulamadığınız yerde mecbur yan sanayi takıyoruz zaten. E, bu şekilde eğer siz de dediğim gibi bu sorunu yaşarsanız sürekli böyle tamirci aramaktansa hani bu sorunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. E, araç yaza bağlamış. Oksijen sensörü arızası da vermiş bu arada. hani Oksijen sensörü ile ilgili de problem varmış. Ama bu oksijen sensöründen de değilmiş. Yani bu şekilde ilerliyor yani. Şimdi ya mesela, eküye bağlanıyor araba. Bilgisayara yani. Bilgisayara bağlıyor arabayı. Bakıyorlar yani bir arza çıkmayınca bu arzayı bulmak gerçekten çok güç oluyor yani. Zor oluyor yani. Çünkü arabanın her yerinden bir sıkıntı çıkartabilir yani. Yani düşünmüyorsun mesela bir iki öyleydi. Alternatör mesela. Benim arabanın rolantisi 1500-2000 devirlere dayanıyordu. Aracımın yani rolanti ile ne alakası var yani aklımın ucundan geçmez. yani. Zaten rolanti şarj ediyordu bu arada, yani voltajını da ölçtüler. E, dinamocuyu da götürdü bu arabaya. Arabanın dinamosunda, şarj dinamosunda herhangi bir sıkıntı yok diyorlar. E, ben de zaten yabancı sitelere girerek e, bu YouTube üzerinden bu şekilde arızayı bulmuştum. O alternatör üstünde bir soket vardı. O soketi çıkarttığım zaman aracın devirleri kendi haline dönüyordu yani normal haline dönüyordu. E, bu şekilde ustalar, ustamız da bayağı uğraşmıştı bende. İşte sök tak, orayı sök burayı sök, e, ekuyu dağıt, elektrik aksamlarını gözden geçir. Yani yapma hiç kalmamıştı. En sonunda e, voltaj regülatörünü değiştirdik. Ondan sonra bir sapıtmalar meydana geldi. Ama tabii ki sorunu çözmedi. Alternatörü komple e, elindeki alternatörü taktı denemek için. Alternatörü takınca araba kendine geldi, gelmişti. Yani dediğim gibi aracın e, böyle bulmak zor oluyor. Bir de ayrıca... Elimde mesela alternatif olmasaydı belki de bu sorunu benim arabamın da mesela bu sorunu çözemeyecekti. Ee, bundan dolayı işte bir şey yaparken mesela böyle bir sıkıntı olduğu zaman e, sizin de ustaya verdiğiniz bilgiler doğrultusunda tabii ki usta ona göre de bir bakım yapıyor yani. Şimdi adam senin kendi arabanı sen on, usta senden daha iyi bil ama çünkü sen şimdi neyin ne yapıldığını az çok biliyorsun. Çünkü sabit bir ustaya gitmediği zaman da mesela bir gün başka ustaya, bir gün başka ustaya gittiği zaman ise ne oluyor? Bu usta bujileri değiştirmiş oluyor. O usta Kablosu değiştirmiş oluyor, şimdi başka üsteye gidiyorsun, adam diyor ya, acaba buji de mi, buji kablosunda mı, şunda mı, bunda mı diye derdi düşebiliyor. Ee, sadece tek ustaya gittiğiniz zaman ise ne oluyor? Ee, zaten bazı üsteye kalbini tutuyor veya tanıdık oluyorsa kendisi zaten az çok arabayı biliyor ve gerçekten kendi yaptığı şeyleri sen de biliyorsun şimdi, adama anlatabiliyorsun ama şimdi karışık bir üsteye, bir ona gidiyorum, bir ona gidiyorum, bir buna gidiyorum, bu sefer araba kendisi, yani araba da bu sefer ne oluyor, haşa doluyor ya açık açık söyleyeyim bir ona gidiyorsun, bir ona gidiyorsun, o orayı söküyor, orayı söküyor Bundan dolayı hep sıkıntılar meydana gelebiliyor. O yüzden iyi üst bulmanız da önemli bu arada. benim üstüm yani son buldumsta gayet işte dediğim gibi o arzayı çözdü. Arzayı çözdükten sonra işte bayağı bir sıkıntıdan kurtulmuştum. Yani bu yağlı kastak arzası ihtilini için ise işçilik falan her şey içinde 1500-2000 lira gibi caira patladığını söylemişti. zaten bu kadar olacağı tahmin olarak Az çok siz de tahmin edebilirsiniz çünkü trigger kayışı sökülüyor zaten bir kere trigger kayışı söktüm mü Bu sorun zaten 200-300 lira bir işçiliğe mal oluyor zaten e, O sökülmüşken Zaten trigger de değiştirmişler yağlık hastalık değiştiği için Bu şekilde e, Bir diğer videolarda e, tofaş Toplama videom yani artık yavaş yavaş finale yaklaştım arabanın Herhangi bir şeye kalmadı ara, ara, arabamın bu arada bagaj kabini de yaptım e, Bununla ilgili video gelecek Bir diğer videolarda görüşmek üzere Kanalı takip etmeyi, abone olmanız benim için yeterli. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Hoşçakalın.